Bir acı Duymuşum yar Ağlamışım ben Giden gitmiş Kalanlara Yaşamışım ben Bir vefadan Yoksun yarına Sürümüşüm ben fırtınada. Bir başıma üşümüşüm ben Ey benim yürek yaralı, Duyuyor musun? Kafeste bir kuş misali uçamıyor. Ey benim gönül Geliyor musun? Mezarım başındayım ölemiyorum. Bir mezarım başındayım ölemiyorum. Uçurumun Başındayım Düşüyorum ben Sahte dostlar Sela verin Ölüyorum ben Bir gecenin Kıyısında Soluyorum ben Ne yarına Ne sabaha am ben Hey benim rek yarayarak duyuyor musun kafeste bir kuş misa uçamıyorum. Hey benim Ölemiyorum Hey benim yürek yaram Duyuyor musun? Kafeste bir kuş misali Uçamıyorum